Merhaba arkadaşlar bugünkü aracımız Mercedes E200 kompresör ee, aracımızın sahibi Doktor Ufuk Bey kendisini e, sabah saat 8'den beri üç otogazda ağırlıyoruz aracımızın başında güzel bir sohbet muhabbeti var kendisinin bir de röportaj yapmak istedik kendisi sağ olsun kırmadı bizi birkaç soru sormak istiyorum istiyorum bir ee, LPG'yi neden tercih ettiniz aracımız öncelikle LPG'yi son zamanlarda artan benzin fiyatlarının araç tüketimiyle bir araya gelmesinden dolayı artık e, tercih etmek zorunda kaldık daha önceki kullandığınız araçlarda LPG kullanmış mı ilk defa ilk, i̇lk defa, defa deneyeceksiniz iki üçer togas mühendisleri nereden ulaştınız sosyal medyadan mı bir tavsiye üzerine mi e, sosyal medyadan da e, ulaştım ama asıl tavsiye üzerine tavsiye üzerine e, nasıl bir performans beklentiniz var yüzde 30 yüzde 40 civarlarında biz bir yakıt tasarrufu ve performansta herhangi bir kayıp e, olmayacağını e, söylüyoruz sizin beklentiniz nedir bu yönde benim beklentim de aynı şekilde e, uygulamayı yapan e, arkadaşlarla da konuştuğumda bu sonuca ulaşacağımı ulaşabileceğimi e, bana söylediler e, sizi bin kilometre kontroller için tekrar çok fazla ağırlayacağız geldiğiniz zaman tekrar sizinle bir röportaj yapmak istedim aracınızdan memnun kaldığınızda ne gibi aksaklıklar oldu bu alanda ee, sizinle sohbet edebildiğimiz için biz kendimi şanslı hissediyorum. Teşekkür ederiz biz Ben ben ben de burada olduğum için kendimi sizden daha şanslı hissediyorum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Burak <gülüyor> herkese <gülüyor> çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun.